Sayfa Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yine yeni ve güzel bir video ile birlikteyiz ama maalesef e, böyle hani sevinçli bir video olacak ama sevinçimiz birazcık buruk olacak maalesef. Niye sevinçli olacağımızı ve sevincimizin neden buruk olacağını anlatayım. Microsoft Azure TTS sesleri artık Android'de de kullanılabilecek bu iyi haber bu videonun konusu ve sevineceğimiz olay da bu zaten ancak bu işin bir de kötü haberi var Azure TTS uygulaması yani Android için Azure TTS uygulaması internetten sentezleme yapıyor İnternetten sentezleme yaptığı için e, Metinleri okurken biraz yavaş okuyor yani e, Mesela Talkback kullanıyoruz Azure TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçtik Konuşuyor tamam konuşmuyor değil Ama e, Telefonu çok hızlı kullanırsak şayet Konuşması duruyor Birkaç dakika bekliyor, ondan sonra konuşuyor. Neden öyle yapıyor? Çünkü demin de bahsettiğim gibi internetten sentezleme yapıyor. Nasıl internetten sentezleme yapıyor? Şöyle ki, biz bunu varsayılan metin okuma motoru olarak seçtiğimizde, <gülüyor> bu Talkback'in yorumladığı metinleri okumak için, önce kendi ön belleğinde biçimlendiriyor. Sonra Microsoft Azure Metin Okumanın web sitesine gönderiyor. Web sitesinde bizim uygulama içinden seçtiğimiz sentezleyiciyi seçiyor. Sentezleyiciyi seçtikten sonra metin alanına bizim okuttuğumuz metinleri yapıştırıyor ve seslendir düğmesine basıyor. Yani uygulama bunları kendi başına yapıyor ama bütün bunlar e, internet bağlantısı gerektiren uzun ve karmaşık bir süreç olduğu için e, Azure ETS'yi kullanmak biraz zor. Yani zorluğundan kasıt internetten sentezleme yaptığı için yavaş çalışıyor geç tepki veriyor. Tepkimeleri seri değil. Bir de başka bir kötü haber. İki kötü haber var demiştim ama üçüncüsü de vardı. Onu söylemeyi unutmuşum. Başka bir kötü haber. Uygulamanın dili Çince. Ya yani içinde Türkçe sentezleyici var. Ama uygulamanın menüleri tamamen Çince. Biraz ezber işi hareket etmemiz gerekecek. Şimdi uygulamanın kurulumunu anlatayım. Ve e, uygulamanın kurulumunu, kurulumdan sonra neler yapmamız gerektiğini anlatayım. Ve uygulamayı metin okuma motoru olarak seçelim. Bakalım neler oluyor. Sargiver Pro Sargiver Pro Kla Download. Klasör grafiği Microsoft Azure TTS.up 3103202221 402.46 kilobytes. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Microsoft Azure TTS. Up. Microsoft Azure TTS. dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Yükle listede. Etkinleştirmek için iki Kez Dokunma Sargiver Pro Microsoft Azure TTS.APC 310320222149402.46KB Listede Şununla Aç APC Jumbo Installer Sütun 1 Tabloda 1 Satır 2 Sütun 2V'den 1 2 arasındakiler gösteriliyor Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Paket yükleyici, sütun iki. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. TTS Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Tablo dışında. İptal, düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Yükle, düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Paket yükleyici. TTS. Paket yükleyici. TTS. Uygulama yüklendi. Bitti. ver. E, uygulamayı yükledik. İşimiz bitti mi? Hayır. Bir de uygulamanın e, depolama izni alması gerekiyor. Yalnız bu izni kendi başına alamadığı ve bize de sorarak izin isteyemediği için e, izni ayarlardan bizim vermemiz gerekiyor. Şöyle uyku moduna alalım önce programı. S kullanılıyor. Uyku mod. Uygulam isim. Yık. Ara. Ab. Nab. Warnoy ana ekranı ayarlar. Ee, ben yüklediğim bütün uygulamaları kullanmadan önce uyku moduna alırım. Bunu sizinle yapmanızı tavsiye ederim çünkü yeni uygulamalar yüklediğinizde uygulamayı uyku moduna almazsanız eğer siz kullansanız da kullanmasanız da arka planda çalışmaya devam eder pilinizi harcar, pilinizi tüketir. Bunun olmaması için ister başlatıcı simgesi olan bir uygulama olsun, ister sadece ayarlardan etkinleştirilen Normalde menüde herhangi bir başlatıcı simgesine sahip olmayan bir uygulama olsun. Ee, yeni bir uygulama yüklediğinizde cihaz bakımı uygulamasından yeni yüklediğiniz programı önce uyku moduna alın sonra kullanın. Ayarlar. Ara, düğme, sayfa ayarıcı dışı. Bildirimler durum çubuğu. Rahatsız etmeyin. Şimdi gidiyorum. Bu Azure TTS'ye medya oynatma izni veriyorum. Pil ve cihaz uygulamalar. Uygulamalar. Yukarı uygulamalar. Neden 98 öğeden 16 arasındakiler gösteriliyor? Ses oynatma izni istediğini bilmiyorum ama sanırım ee, ön belleğine sadece bizim okuttuğumuz metinleri değil, aynı zamanda Azure sitesinden çektiği ses parçacıklarını da çekiyor. O yüzden istemiş olabilir ses oynatma iznini. Şurada bulalım uygulamamızı. TTS? Evet. Uygulama bilgileri. Bildirimler izin verildi izin verilmiyor. Uygulama izinleri. Uygulama izinleri. Ha, bu izni vermezsek ne olur? Zaten yavaş çalışan uygulama, zaten yavaş tepki veren uygulama iyice yavaş çalışmaya başlar. Böyle bir şeyin olmaması için yani mevcutta var olan yavaşlığının daha fazla artmaması için bu ses oynatma iznini vermemiz lazım uykulamaya. Kapalı. İzin verilmeyenler. Kayıt veri. Kayıt yere. Yalnızca medyaya erişim izni ver. Radyo düğmesi işaretli. İşaretli. Şimdi burayla işimiz kalmadı. Navi. Ana ekran. Şimdi metinden sese ayarlarına giriyorum. Azure TTS'yi varsayıdan metin okuma motoru olarak seçiyorum. Bakalım ne olacak? Birlikte görelim. Xbox Classic TTS kullanılıyor. Tercih edilen motor Xbox Classic TTS. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi işaretli değil. TTS bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı yetkinleştirilsin mi? Liste dışında. İptal. Tamam. TTS. Kuleneleer. Tabi şimdi İngilizce konuşuyor. Metinolkümer. Tersi edilen motor. TTS Bunun ayarlarına girip ayarlarından Türkçe bir Azure SS'i seçmemiz lazım Ayarlar Bu需要 gönsün TTS Daha Tado Amo Tuerci Turks Tado Emel Türkçe Türkçe Mesela Emel Sentezi 9 arasındakiler gösteriliyor Emel sentezleyicisini Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Seçebiliriz. Todo Ahmet, Türkçe Türkçe sütun 2. Ahmet, sentezleyicisini seçebiliriz. Ama biz şu an Emeli deneyelim, bakalım Emel nasıl konuşuyormuş. Metin okuma. Ayarlar 1 bölü 6. Tercih edilen motor TTS. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Fark ettiyseniz bunu seçtikten sonra telefonu daha yavaş kullanmaya başladım. Çünkü videonun başlarında da söylediğim gibi bu internetten sentezleme yaptığı için tepkimeleri yavaş. Yavaş tepkimeleri olduğu için ben de telefonu yavaş kullanıyorum ki uygulamadaki konuşma gecikmesi iyice artmasın. Tepkime sorunu iyice ayyuka çıkmasın. Ayarlar. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Dil, sistem dilini kullan 2 bölü 6. Konuşma hızı yavaş, hızlı 4 bölü 6. Şimdi ee, dikkat edin. Yüz kaydırma çubuğu %15. Evet. Düzenlemek için yukarı hızlıca kaydırma veya aşağı hızlıca kaydırma. Evet. Gördüğünüz gibi, hatta daha doğrusu duyduğunuz gibi. Önce Talkback'in ses efekti duyuluyor. Dolaşım sesi. Dolaşıyorum. Bir menünün üstüne geliyorum. Bir iki saniye sonra aklı başına geliyor. Bir iki saniye sonra okuyor. Ben dokunduktan bir iki saniye sonra. Şimdi tekrar yapıyorum aynı şeyi. Dikkatlice dinleyin. Ses perdesi düşük, yüksek, 5 bölü 6. Evet. Yeni bir menünün üstüne geldim. Önce Talkback'in dolaşım ses efektini duydum. Aradan 1-2 saniye geçti. Sonra da seçtiğim sentezleyicinin, yani Azure TTS içindeki seçtiğim bir sentezleyicinin konuşmasını duydum. Tepkimeleri yavaş. Yüz kaydırma çubuğu %20. Çal düğme 6 bölü 6. Bu konuşma sentezi örneğindir sıfırla düğme etkinleştirmek için iki kez dokunma konuşmasını ya yani konuşma hızını ve ses perdesini buradaki genel TTS ayarlarından düzenleyebildiğiniz gibi e, Azure TTS'nin ayarlarından da düzenleyebiliyorsunuz ama e, ses perde konuşma hızı gene neyse dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ben hiç yapmadım yani konuşma hızını artırıp azalttım genel TTS ayarlarından ama Azure TTS ayarlarından yapmadım. Denenebilir. Belki konuşma hızını Azure TTS ayarlarından artırırsak Azure TTS ayarlarından artırırız. Genel TTS ayarlarından azaltırız. Öyle bir dengeleme sağlarsak belki gecikme sorunu birkaç saniye daha azalabilir. <gülüyor> Ama ben denemedim, bilmiyorum. Şimdi e, ayarlarına girelim Azure TTS'nin. Tercih edilen motor TTS 1 bölü 6. Ayarlar. Ayarlarına giriyorum. TTS. Daha fazla seçenek, düğme, liste dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Şimdi ee, Ahmet sentezleyicisini seçeceğim. Azure'nin 3-4 tane Türkçe sesi var tabi ki ama burada sadece Emel ve Ahmet sesleri var. Bu Emel sentezleyicisinin önceden adı Seda idi. Microsoft firması daha sonra Seda ismini beğenmemiş olacak ki sentezleyiciye Emel ismini vermişler. Al şu sorunu diye önemli olan sentezleyicinin ses kalitesi. İsminden çok ses kalitesi önemli. Şimdi Ahmet sentezleyicisine geçeceğim. Türkçe olarak sadece Emel ve Ahmet sentezleyicileri sunuluyor. Azurenin diğer ses, diğer Türkçe sesleri sunulmuyor. Ha, burada diğer dillerde bütün sesler mevcut. Ee, yani diğer dillerin sağladığı bütün sentezleyiciler, diğer dillerin konuştuğu bütün sentezleyiciler mevcut. Ama Türkçe için sadece Emel ve Ahmet sesleri sunuluyor. Demin önce Emel sentezleyicisini kullandık. Şimdi Ahmet sentezleyicisine geçiş yapıyorum. Todo Ahmet Türkçe Türkçe satır bir sütun. Todo Ahmet Türkçe Türkçe. Geri çıkıyorum. Metin okuma. Ayarlar 1 bölü 6 listede 6 öğe. Tabi sentezleyici değiştirdiğim için. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. E, biraz daha yavaş konuştu sonra bu yavaşlık kendine gelecektir. Yani her sentezleyici değiştirdiğimizde mevcut gecikmeye birkaç saniye daha ekleniyor. Sonra eski haline dönüyor. Tercih edilen motor TTS. Ayarlar. Sistem dilini kullan 2 bölü 6 Konuşma hızı yavaş hızlı 4 bölü 6 Evet 100 kaydırma çubuğu %15 Ses perdesi düşük yüksek 5 bölü 6 Burada e, dediğim gibi konuşma hızı ayarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ama Ses perdesi ayarıyla oynamanızı tavsiye etmem çünkü kötü oluyor yaratık sesi gibi veya küçük çocuk sesi gibi oluyor Sentezleyicinin, sentezleyicilerin sesleri tamamen olgunluklarını kaybedip saçma sapan bir sese bürünüyor ses perdesiyle uğraştığınız zaman o yüzden ses perdesiyle oynamanızı kendi şahsım adına tavsiye etmiyorum ama tabi tercih sizin karar sizin kendiniz bilirsiniz Yüz kaydırma çubuğu yüzde yirmi çal düğme altı bölü altı etkinleştirmek için iki kez dokunma bunun haricinde her şey gayet normal ee, Yani web tabanlı bir metin okuma motoru sentezleyiciyi seçtikten sonra geri çıkıyoruz ve metin okuma motorunu yani pardon metin okuma motoru diyorum genel TTS ayarlarını Diğer sentezleyicilerle birlikte nasıl yönetiyorsak burada da aynı şekilde yönetebiliyoruz. Ses örneği dinleyebiliyoruz. Bu konuşma sintezi örneğindir. Evet e, bu konuşma sentezi örneğidir. Bu arada oranları biraz yanlış yazmışlar. Ben uygulamayı Türkçeleştirmeye de çalıştım bu videoyu çekmeden önce ama e, <gülüyor> olmadı. Uygulama Türkçeleştirme kabul etmiyor nedense. Sıfırla, düğme. Geri çıkıyorum. Kelime. Karakter. Vanlı ana ekranı. Cihaz bakımı, sayfa ayırıcı içinde. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Son uygulamalar. Ayarlar metinden sese. Apokerreç gelişmiş seçenekler. Navigasyon çubuğu, ana sayfa, düğme, liste dışında. Sayfa 1-3 Biraz menüde dolaşmayı deneyelim. Uygulamalar bakalım. ekranı, sayfa 1-3 Birazcık menüde dolaşmayı deneyelim bakalım. Ne olacak? Eee, donacak mı yoksa menüyü okumaya devam edecek mi? Tıpkı metinden ses ayarlarını okuduğu gibi. Deneyip görelim. Geri düğme. Erişilebilirlik, düğme. OneVoo ana ekranı, Acapela TTS ses sayfa ayırıcı içinde. Etkinleştirmek için iki kez dokunma, uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. İşlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Evet, şu an de dolaşıyorum. Play Store. Hı hı.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 Saat, MP, kişiler, ayarlar, haritalar, takvim, hava, hesap makinesi, Samsung Notes. Evet. Menüyü sorunsuzca okudu. Etkinleştirmek için iki kez dokunma, uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. İşlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Önce şu Talkback menüsünü de bir okutalım. Nasıl okuyor bakalım. Talkback menüsü. Güzel. İşlemler listede. Hem hem Etkinleştirmek tamam. için iki kez dokunma. Tamam. Sayfada gezinme Etkinleştirmek için iki kez dokunma Gezinme Ekranın başından başlayarak oku Sonraki öğeden başlayarak oku Son söylenen ifadeyi kopyala Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Evet uzun cümlelerde biraz bekletiyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. İyice yavaşlamaya başladı. Engelle, tamam. tamam. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Ekranda ara. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Sistem işlemleri. İptal. Bir de şöyle. Ana ekran sayfa 1-1 varsayılan sayfa. Cihaz bakımı sayfa ayırıcı içinde. Genel olarak Talkback'in açıklamasını. Basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Talkback'in açıklamasını okutalım. Erişilebilirlik. Erişilebilirlik. Talkback 3 10. Talkback. Yukarı gezinir. Talkback. Biraz yavaş olacak. Açıklama çok. Uzun gelecek. Yani uzun bir açıklaması yok tabii ki ama bu metin okuma motoruna göre uzun bir açıklaması var. Okuması zor bir açıklama olacak bu metin okuma motoruna göre. O yüzden bunu seçtiğim zaman yani daha doğrusu seçmekten kasıt açıklamayı okumasını sağladığım zaman yavaş okuyacaktır. Yani aradaki tepkime süresi birkaç saniyeden birkaç dakikaya çıkabilir. bak kullanımda anahtar işaretti. Talkback kısa yolu, erişilebilirlik tuşuna dokunun sesi artırma ve azaltma tuşlarını basılı tutun, 2 bölü 4, listede 4 öğe. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Talkback kısa yolu, anahtar, işareti. Değiştirmek için 2 kez dokunma. Ayarlar, 3 bölü 4. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Şimdi açıklamayı okutuyorum. TalkBuck açık olduğunda, cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için sözlü geri bildirim sağlar. TalkBuck, ekranı görmenin zor olduğu durumlar veya ekranı görmekte zorluk yaşayan kişiler için tasarlanmıştır. TalkBuck'in kullanımı öğeler arasında hareket etmek için sağ veya sola kaydırın, bir öğeyi etkinleştirmek için, iki kez dokunun, kaydırmak için iki parmağınızı sürükleyin TalkBuck nasıl kapatılır? Ses seviyesi tuşları, ses seviyesi tuşlarının ikisini birden birkaç saniyeliğine basılı tutun. Ayarlar, talp Başki kullan anahtarına dokunun. Yeşil dış çizgi görürsünüz. Anahtara iki kez dokunun. Onay mesajında durdura dokunun. Ardından durdura iki kez dokunun, 4 bölü 4. Evet. 4 öğeden 4 tanesi gösteriliyor açıklamayı dinledik. Açıklamayı ben biraz geç okuyacağım. hatta bayağı bir geç okuyacağını düşündüm ama e, bu defa yanılttı program beni. Şimdi Emel Sentezleyicisine geçip Talkback'in açıklamasını bir de ondan dinleyelim. E, son olarak bir de ML Sentezleyicisine menüleri okutalım ve bu videoyu bitirelim. Ayarlar Kalkmak ayarları Metin Okuma Ayarları 3 14 Metin Okuma Yukarı Gezinir Düğme <gülüyor> Liste Dışında Metin Okuma Tercih Edilen Motor TTS Ayarlar Foto ML Türkçe Türkçe Bu konuşma sintezi örneğindir. TODO EMEL TÜRKÇE TÜRKÇE Evet <gülüyor> 182 öğeden bir <listosuz> arasındakiler gösteriliyor <gülüyor> Etkinleştirmek için iki kez dokunma Emel Sentezleyicisine tekrar geçiş yaptım Talkback'in açıklamasını bir de ona okutacağım Son olarak az önce söylediğim gibi Menüyü Emel Sentezleyicisine okutacağım Ve bu videonun sonuna gelmiş olacağız Metin okuma. Ayarlar 1 bölü 6. Talkback ayarları. Talkback. Ayarlar 3 bölü 4 listede 4 öğe. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Talpak kısa yolu erişilebilirlik tuşuna dokunun sesi artırma ve azaltma tuşlarını basılı tutun 2 bölü 4. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. TalkBack kısa yolu, anahtar, işaretli. Değiştirmek için iki kez dokunma. TalkBack kullanımda, anahtar, işaretli, liste dışında. TalkBack açık olduğunda, cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için sözlü geri bildirim sağlar. TalkBack, ekranı görmenin zor olduğu durumlar veya ekranı görmekte zorluk yaşayan kişiler için tasarlanmıştır.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 Ardından durdura iki kez dokunun. 4 bölü 4 listede 4 öğe. Evet, Emel Sentezleyicisine Talkback'in açıklamasını okuttuk. Bir de menüyü okutalım. Bakalım okuyacak mı? Sorunsuz bir biçimde. Erişilebilirlik 2 bölü 2. Apoker gelişmiş seçenekler. Navigasyon çubuğu, ana sayfa. Ana et. Sayfa 1 3. Uygulamalar ekranı. Sayfa 1-3. Şimdi başlıyorum. Van U, U ana ekranı. Ara. Metni girin için iki kez dokunma. Diğer seçenekler düğme. Acapela TTS Voice sayfa ayırıcı içinde. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. İşlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Fark ettiniz mi? ML sentezleyicisi uzun metinleri okurken nefes alıyor. Nefes alma efekti de var. Ahmet sentezleyicisinde yoktu bu. Ya da varsa da ben fark etmedim şu an. Play Store Ses dönüştürücü Galaxy Store Ses kaydedici Galeri App Jombo Installer Netflix Telefon Mesajlar Kamera Saat MP Kişiler Ayarlar Haritalar Takvim Hava Hesap makinesi Samsung Notes Sa Cihaz bakımı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 Samsung Müzik Video Asır Star Müzik Tag Editor Akıllı Ses Apoker medya Media Converter Premium Adfr Yandey Disk Beta Etkinleştirmek için iki kez dokunma Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun İşlemler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Son uygulamalar. Ara sayfa ayırıcı dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Apokeret. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Apo Carriage. Ultimate Screen Recorder for Windows, Mac, Android, Endios. Apo Carriage Video Galerisi sayfa ayırıcı içinde. Etiketler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık böyle durgun bir video, durgun geçen bir video oldu ama... Bu sentezleyicilerin yavaşlığından ötürü videoyu durgun geçirmek mecburiyetindeydik. Şimdi e, bu sentezleyiciyi isterseniz bu videonun açıklamalar kısmından da indirebilirsiniz. E, açıklamalar kısmından indirmekte zorlanan arkadaşlar yorum yazsın. E, onlara farklı şekillerde yardımcı olmaya çalışırım. Yorum atarım. Yorumu YouTube silmesin diye sabitlerim. Çünkü link de atsam ben yorumu sabitlediğim zaman YouTube silemiyor mu nedir artık? O sabitlenmiş yorum kalıyor. Veya açıklamalar kısmına koyduğum gibi yorumlar kısmına da indirme adresini koyarım. Bir de o indirme adresini koyduğum yorumu sabitlerim. Ee, oradan indirebilirsiniz. Bir de şunu sorayım sizlere. Böyle bir ses motorunun üretilmiş olması sizce gerekli mi değil mi? Hani birazcık da gerçekçi olalım. Bu yavaşlıkta bu sentezleyici motoru kullanılır mı? Kullanılmaz mı? Bunu yorumlarda konuşalım. Böyle sohbetvari bir e, ortam tasarlayalım yorumlarda. Yani herkes fikrini belirtsin. Böyle bir yavaşlıkta bu ses motoru kullanılır mı, kullanılmaz mı? Bu ses motorunun Android için üretilmiş olması gerekli mi, değil mi? Bunun gibi konuları, mevzuları görüşelim. Yorumlarda sohbet edelim olur mu? Video galerisi. Kaydı sonlandır. Düğme, sayfa ayırıcı dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Etiketler kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağa hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Dur dur. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu arada bu videodaki bahsi geçen metin okuma motoru ile alakalı olabilir. Başka bir konu ile alakalı olabilir. Anlamadığınız, algılayamadığınız bir olay, bir konu, bir soru olursa cevaplamamı Rahatlıkla, çekinmeden yorumlarda isteyebilirsiniz, sorabilirsiniz, bahsedebilirsiniz. Büyük bir zevkle, keyifle ve şevkle cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Gönül huzuru içerisinde.